Selam arkadaşlar ben Nurgül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fit bir tarif vereceğim arkadaşlar. Evet Nur hanım o kadar güzel şeyler yapıyorsunuz. Nasıl kilo almıyorsunuz diyorsunuz ya. Sizlere biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Haftanın 5 günü spor salonuna gidiyorum. Ve yaklaşık 1,5-2 saat sabahları aç karna sporumu yapıyorum bol su tüketiyorum sabahleyin gelince de bu şekilde fit bir kahvaltı hazırlıyorum içerisinde ne var derseniz 3 yemek kaşık yulaf içerisinde karışık arkadaşlar çekirdek de var üzüm de var 1 yemek kaşık çiğ tohumu 1 tatlı kaşığına yakın fıstık ezmesi yaklaşık yarım tatlı kaşık bal, bal kullanmayabilirsiniz arkadaşlar tamamıyla tercihe kalmıştır Yaklaşık yarım yemek kaşık badem, sekiz dokuz tane, yaklaşık yarım yemek kaşık üzüm, fındık, ceviz, çekirdek içi bunlar tamamıyla tercih meselesidir. Ee, çok aşırı kullanırsanız da arkadaşlar fazla kalori alımına sebep olur. Bunun için fazla aşırıya kaçmadan bunları ekliyorum. Çünkü bana enerji verecek tüm gün. Ve üzerine yaklaşık e, yarım bardak kadar süt ilave ediyorum. Karıştırıyorum güzelce ne fıstık ezmesi ve bal eridikten sonra üzerine doğramış olduğum meyveleri ekliyorum. Yeşil elma, armut, çilek bunlar vardı arkadaşlar. Evinizde hangi meyveler varsa e, muz da olur, e, elma da kırmızı elma da olur arkadaşlar dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz hatta kuru meyve de kullanabilirsiniz yaklaşık 1 yemek kaşığı daha kakaolu granola yulaf ezmesi ekliyorum bu şekilde yaklaşık 3-5 dakika bekledikten sonra benim fit kahvaltım yemeğe hazır ben sıcak süt kullanmıyorum çünkü çok lapa sevmiyorum bu şekilde seviyorum arkadaşlar Eğer sizler lapa seviyorsanız Önce sıcak süt ile yulafınızı birazcık şişirin. Daha sonrasında meyvelerinizi ekleyip afiyetle tüketin. Evet sizlere kahvaltımdan biraz bahsetmek istedim. Bu şekilde benim günlük menülerimi merak ediyorsanız aşağıya sizleri bekliyorum. Her gün sizlere fikir amaçlı paylaşımlar yaparım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınız çok değerlidir. Bu videolarımın bu şekilde devamı için arkadaşlar eğer beğenmişsinizdir. Kahvaltı önerileri, spor önerileri istiyorsanız yoruma lütfen bildiriniz. Evet bugünlük bu kadardı. Bir yayınımın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi aşağıya yorum bırakmayı, kanalıma abone olup siz sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.